Yılan dağına kar yağmış, demir dağı duman almış Yazık oldu gençliğine, kuvvet elde ziyan olmuş Yılan dağına kar yağmış, demir dağı duman almış Yazık oldu gençliğine, kuvvet elde ziyan olmuş Beni yollaşma götürün, alın da bu destanı kardeşime götürün. Dinmez ahar gözüm yaşa, nerede dostu arka Ben bulbette kaybettim, dağ gibi kardeş hayal. söylemeyin komşular Orada bir gariban aman var. Duymasın yürek yadalar Bizim evde beraber haber var Ne olur söylemeyin komşular Orada bir gariban aman var. Duymasın yürek yadalar Ben gülbette kaybettim dağ gibi kardaşım Beni kardaşıma götürün ay Beni yoldaşıma götürün alın da bu destanı Alın da bu destanı kardaşıma bu destanı kardaşıma götürün